Rönesans sanatçıları, dünyayı gördüğümüz haliyle, yani doğal haliyle yansıtmayı tercih etmişlerdir. Dünyanın doğal hali derken, doğayı yani ağaçları ve çimenleri kastetmiyorum. Doğal dünya, gözlemleyebildiğimiz her şeyi içinde barındıran dünyadır. Sanatçılar bu kadar büyük bir dünyayı bir resme sığdırabilmek için, dünyayı gözlemlediğimiz yöntemlerden biri olan ve zaman zaman küçük göstermede denen kısaltımı ya da diğer adıyla rakursiyi kullanırlar. Kısaltım, yatay pozisyondaki uzun bir objenin önden bakıldığında sıkıştırılmış gibi ve daha kısaymış gibi görünmesidir. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bazen bir resme baktığınızda, resimdeki objelerden veya karakterlerden birinin sanki bir illüzyon varmış gibi resmin içine doğru girdiğini ya da bize doğru geldiğini düşünürüz. Baktığımız şeyin kısaltılmış görünmesinin sebebi onu direkt önden görüyor olmamızdır. Karşınızda kısaltıma dair birçok örnek görebileceğimiz Rafael'in Atina Okulu isimli eseri var. Bu örneklerin en barizi resmin merkezindeki Aristo'nun elidir kolu bize doğru uzanıyor gibi göründüğü için beynimiz hemen bir alan yanılgısı yaratıyor. Başka bir deyişle, eğer Aristo'nun kolu bize doğru uzanıyorsa, kolunun geri hareket edebileceği bir alanda olmalıdır, öyle değil mi? Ha, bu arada bahsi geçen bu alan yanılsamasının Rönesans sanatçıları için çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Rafael'in resmettiği yanılsama o kadar gerçekçi ki, Resmin içine girebilme ve oradaki figürlerin yanlarında yürüyebilme şansımız varmış da Aristo'nun kolunun nasıl uzandığını da görebiliyormuşuz hissine kapılıyoruz. Bu hisse rağmen buradaki kol aslında kısaltılmış bir görüntüye sahip. Evet bu gerçekten de başarılı bir yanılsama ama yakından inceleyecek olursak aslında biraz komik olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun eli dirseğinde bitiveren, kısacık kollu bir adam olmayacağını bildiğimiz için beynimiz gördüklerimizi yorumlayıp, bize Aristo'nun kolunun resmin derinliğinde uzandığını söylüyor. Peki sanatçılar bu başarılı illüzyonu nasıl yaratıyor olabilirler? Resme yakından bakacak olursanız, Aristo'nun parmak uçlarının parlak olduğunu, üzerlerine ışık düştüğünü, parmaklarının arka kısmının ise gölgede olduğunu görebilirsiniz. Avcun'un alt kısmındaki sınırlı ışığı, ön kolun altındaki gölge takip ediyor. Bu resimdeki diğer kısaltım örneklerinden biri, basamaklarda uzanıyor gibi görünen Diyojen'de görünüyor. Bacağının üst kısmı tüm derinliğiyle değil, olduğundan kısa bir şekilde resmedilmiş. Bir başka örnek ise, ön planda oturur bir şekilde yazı yazan Heraklitos. Onun bacağının üst kısmı da daha kısa bir şekilde resmedilmiş. Aynı kolunu dayadığı taş parçası gibi. Kısaltım, Rönesans sanatçılarının doğal dünyaya ait bu ikna edici illüzyonu yaratmak için kullandıkları yöntemlerden biriydi. Evet, belki bir resme bakıp geçerken bunu fark etmemiş olabilirsiniz. Ama işte şimdi bu kavramı öğrendiniz. Derinlik katmak için küçük gösterme anlamına gelen kısaltım ya da diğer adıyla Rakursi, resim sanatı için çok önemlidir. Müzik